Bismillahirrahmanirrahim. Sirt Umut olarak bugün iki araç e, eşya doldurduk. Depremin ilk olduğu günden beri Umut Kervani Vakfı olarak biz her yerde bir seferberlik başlattık ve elhamdülillah iyi bir şekilde gidiyor ama lakin gerçekten şu anda gelen haberler o kadar acıdır, o kadar zor bir e, durumdayız. Daha çok ihtiyaçları var. Özellikle e, su, e, sıcak, yemek olsun, ekmek olsun, bir de elbise, gıda, o tür şekilde ne olursa olsun eğer arka, böyle kayırseverin elinde varsa e, diyoruz ki bize ulaştırın biz bir, inşallah bunda sonra bir daha göndereceğiz ve göndermeye devam edeceğiz. Ee, şu anda gelen haberlerden çok acıdır ve ben bugün özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bir tane amcağın kendini gördüm. vardı? <gülüyor> Allah yardımcılar yoksun. <gülüyor> evet hocam diyeceğim bu, bu kadardır. Allah Bugün ne ne Hocam biz şu anda gıda olsun, su olsun, çocuklar için bez olsun ki acil olan şeyleri biz topladık ve şu anda iki araçla inşallah Batman'a götüreceğiz. Batman'da 5 lira kadar doldurmuşuz inşallah bunları da teslim edip o şekilde yani her ilde daha çok muhtaçsa ise ihtiyaçları varsa oraya göndereceğiz. Bu şekilde inşallah devam edeceğiz. Bütün hayırseverlerde bir daha devam etmesini rica ediyoruz.